En önemli hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında aya ilk teması gerçekleştirmektir. İnşallah aya gidiyor. Uzaylara giden şusu busu her şey olabilir. Ola ola ola ola ola ola ola ne? hava pati. Ya bu çak bu ne bu çakı Belki bir şey olamaz Bir kız